Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar Öncelikle Temmuz ayının konu başlıklarına bakalım Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda daha sonra Aslan burcunda ilerleyecek oğlak burcunda Dolunay var Aslan burcunda ise bir yeni ay doğacak gezegeniniz Venüs bu ay ikizler ve ardından Yengeç burcunda ilerleyecek Merkürse ikizler Yengeç ve Aslan burcunda çok hızlı bir şekilde 3 burçta hareket edecek ve Mars 5 Temmuz itibariyle sizin burcunuza geçiyor Evet şimdi detaylara bakalım 28 Haziran'da meydana gelen yengeç yeni ayının tesirleriyle Temmuz'a başlıyoruz Güneş'in de 23'üne kadar yengeç burcunda parlıyor olması bu ayı e, iletişim, bilgi trafiği, yakın çevre ilişkileri konusunda aslında hareketli hale getiriyor. Eğitimle ilgili planlarınız olabilir, ticari girişimleriniz olabilir, seyahat planlarınız olabilir, kardeşlerle ilgili mevzular var, akrabalar, komşular, yaşadığınız yer ve çevredeki bazı etkileşimler ayın ilk günlerini özellikle şekillendirecek. Merkür çok hızlı. Merkür'ün çok hızlı olması tabii ki e, zihnimizi de hareketli hale getiriyor ve her şey biraz daha hızlı oluyor bu ay hızlı olduğu kadar da değişken olabilir yani çok sayıda çok fazla konuyla da ilgilenebiliriz Öncelikle ayın ilk günlerinde 5 Temmuz'a kadar Merkür ikizlerde olacağı için parasal konularda hızlı gelişmeler söz konusu 5'inden e, sonra yengeçe geçecek ve artık 19'una kadar Merkür yengeç burcunda daha fazla hareket iletişim seyahat gezi, e, ticari aktiviteler eğitimle ilgili faaliyetler yani buralarda Aktif bir şekilde çalışacak ve bu ay yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler yani çevresel etkiler sizin için de öncelikli hale gelebilir. Onlarla daha fazla bir arada olmanız, haberleşmeniz, görüşmeniz, ziyaretlerin olması, gidip gelmelerin olması mümkün sevgili boğalar. Ve 5'inde 5 beş, e, Temmuz itibariyle enerji gezegenimiz Mars burcunuza geçiyor. Bu tabii ki önemli bir geçiş. E, ayın geri kalanında da Temmuz'un ortalarına kadar da aslında Ağustos'tan ortalarına kadar Mars burcunuzda olacak enerjiniz artıyor daha aktif daha girişken cesur inisiyatif alabilen bir dönemdesiniz ve bu dönemde Mars mücadele gücünüzü arttırıyor ama zaman zaman sabırsız olabilirsiniz biraz agresif olabilirsiniz zaman zaman tamiriniz azalabilir Buna da dikkat etmek lazım. Enerjiniz fiziksel enerjiniz de güçlenecek. Spor ve fiziksel aktiviteler aslında bu enerjinizi dengelemek için yararlı da olabilir. Ay boyunca bunlara da zaman ayırabilirsiniz. 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda sizin için çok güzel açılanmış bir Dolunay meydana gelecek sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa eğer bu dolunayın sizin için tesirleri daha önemli olacaktır. Dokuzuncu evinizde olacağı için e, bazı düşünceleriniz olgunlaşırken geleceğe dair bazı planlarınız da netleşebilir bu dolunayda. E, özellikle eğitim konuları yani sizin eğitiminiz derken akademik konular, üniversite eğitimi gibi hani buralarda Netleşmeler, bazı hedeflere ulaşmalar söz konusu. Sizin olabilir ama yakınlarınızın, çocuklarınızın da olabilir. Eğitimle ilgili konular daha aktif olacak hayatınızda. E, bu dolunayla beraber hukuksal bazı beklentileriniz varsa, hak arayışlarınız varsa bunlara da ulaşabilirsiniz. Medya, yayıncılık işleri, internet üzerinde yapılan çalışmalar, e, her türlü reklam promosyon çalışmaları. Buralarda da e, yine e, hedeflerinize ulaşmanız mümkün ve seyahatler daha fazla seyahat etme imkanı bu dolunay ile beraber ortaya çıkabilir veya bu dolunay size bir gezi bir seyahat imkanı çıkarabilir ya da bir tatil organizasyonu olabilir uzak mesafeli yolculuklar özellikle yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa uluslararası alanda olabilecek her türlü konu bunlar yurt dışında okumak yurt dışında yerleşmek e, seyahat etmek tatile çıkmak Yurt dışı, uluslararası alanda yapılacak bir iş, anlaşma, bununla ilgili yasal konular, gelişmeler olabilir. Tüm bunları gündeme getiriyor. Plüto ile de yakın bir etkileşimi var dolunayın. Dolayısıyla dönüştürücü bir dolunay. Aynı zamanda burcunuzdaki Uranüs'le de bir teması var. Hani gelişmeler hızlı, sonuca götürdüğü gibi bazı pürüzlerin de çözümlenmesi, kökten şöyle bir dönüşümünü de ortaya çıkarabilir. Aslında size yararlı bir açısı var. Olumlu bir açısı var Dolunay'ın genel olarak baktığımızda. 13 Temmuz'dan itibaren ayın kalan iki haftalık süreci içerisinde bu Dolunay tesirleri kendini hissettirmeye devam edecek. 17-18 Temmuz Yengeç Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'ün birleşimi ve Balık Burcu'ndaki Neptün ile yapacağı güzel bir üçgen açı var. Hoş bir enerji var gökyüzünde. Böyle bir anlayış, bir kabulleniş. Bir sorunun mesela çözümlenmesi, hani bir küs olduğunuz bir konuda mesela anlaşmazlık olan bir alanda işte anlaşma imkanı, affetme imkanı, bağışlama imkanı gibi bir konu var. Romantik etkileşimler artıyor. Sezgisel ve sanatsal ilham çok güçlü bugünlerde. Dolayısıyla değerlendirebilirsiniz. Yine böyle bir deniz tatili, deniz yolculuğu gibi güzel, keyifli bir tatil bir gizli bir seyahat imkanı getirebilir kardeşlerinizle de ilgili özellikle yakın çevrenizle yardımlaşma temaları onlarla ilgili iyicil etkiler bu dönemde artabilir Evet ve ayın 19'undan itibaren Merkür Aslan Burcu'na geçiyor Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi ee, düşüncelerinizin zihninizin özel hayatınız ev ve yuvada yapılacak işler olabilir evde belki bat, bazı tadilat işleriniz var aile ile ilgili bazı planlarınız var Hani bu ev evde yapılacak işlerle beraber bir taşınma konusu olabilir yer değişimi konusu olabilir Yani Bunları daha fazla düşünmeniz planlamanız aileyle daha fazla konuşup bir şeyleri organize etmeniz anlamına geliyor ve ayın 19'undan sonra Merkür'ün artık Aslan Burcu'nda ilerliyor olması bu gündemleri değiştirecek ve 23 Temmuz itibariyle zaten Güneş de Aslan Burcu'na geçecek ve tamamen ev yuva özel yaşam alanlarınız Güneş tarafından daha fazla aydınlanmaya başlayacak ayın 28'inde Aslan burcunun 5 derecesinde yeni ay doğuyor Bu yeni ay bu bahsettiğimiz temalarla ilgili bazı kapıları açabilir size lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz veya yükselen burcunuz 5 derece yakınlarındaysa Eğer sizin için daha önemli bir yeni ay bu bu yeni ile beraber Evet ev değişebilirsiniz Emlak almak satmak gibi bir konumuz varsa size ait aileye ait gayrimenkuller Hani bunların kiralanması satılması alınması hani bunun gibi konularınız devrede olabilir taşınabilirsiniz evinizde bir şeyler yapabilirsiniz tadilatlar dekorasyonlar yani bunlar olabilir Aileyle tekrar daha fazla bir arada olmanız ebeveynlerle ilgilenmeniz veya onlarla ilgili bazı konuların gündeme gelmesi mümkün ve bazı boğalar ev yuva kurabilirler yani evlilik gibi temalar ee, yine bu yeni ayın konularından Çünkü yuva olunca tabii ki evlilikler de gündeme geliyor ama bu yeni aile beraber bazı evlilikler bitebilir. Mesela yani bu da size biten bir evliliğin ardından yer değişimlere getirebilir, taşınmalar getirebilir veya genç bir boğasınız evden ayrılabilirsiniz, taşınabilirsiniz, eğitim için olabilir bu evden ayrılmanız kendinize yeni bir yuva kurabilirsiniz düzen değişimleri ile ilgili etkiler var ve bu yeni ay tesirleri Ağustos'un ortalarına kadar devam edecek Mars'ın burcunuzdaki Mars'ın ayın son günlerinde artık hani Uranüs'e doğru da yakınlaşması Kuzey düğümde biliyorsunuz Boğa burcunda biraz daha kadersel ve güçlü etkileri çalıştıracak gibi görünüyor Çünkü biliyorsunuz tutulmalarda Boğa akrep aksında yaşanıyor ve Mars şimdi o tutulma aksını daha fazla aktifleştirecek özellikle ayın son günlerinden itibaren Uranüs'e de yakınlaşması burada hayatınızda daha hızlı daha sürpriz gelişmelere yol açabilir yani sizin kontrolünüz dışında da olabilir bunlar veya siz çok radikal bir şekilde hayatınızda değiştirici dönüştürücü bazı kararlar verebilirsiniz daha cesur kararlar verebilirsiniz e burada bazı riskleri de dikkat etmek gerekiyor Tabii ki her anlamda kişisel güvenliğinizle ilgili olabilir sağlığınızla ilgili olabilir maddi konularla ilgili olabilir. Çok fazla risk almamak, biraz daha temkinli hareket etmek gerekiyor. Çünkü Mars'ın Uranüs ile birleşmeye gitmesi bazen çok sabırsız, çok dürtüsel tavırlar ortaya çıkarabilir ve kontrol dışı durumlarda da bizi karşılaştırabilir. O yüzden ayın özellikle 25'inden sonraki dönemde daha sakin, daha sağduyulu, daha sabırlı olup biraz daha içinde bulunduğumuz şartları doğru değerlendirerek hareket etmekte veya çok risk altındaysak